Bırakın buraya ne var Burada ya. Baktım yarısı yani buraya attılar. Biz gideriz? Portal tattırıyoruz. Orası bizim şuanda. Başta kas kızır, yelek, çanta, bandaj, medkit, şırınga. Hiçbir şey kullanmayız. Elde silahlarımız konuşacak. Bakalım konuşacak mı? de konuş mesela. Birisi nerede? Yes. Yine de konuş mesela. <gülüyor> ya adam taktikçi ya yemin edin görmüyorsun ne yapacağım şimdi ona eski sakinizeyim buralarda yok ben bizi biliyor mu bilmiyor düğünü açıyoruz de bam bam bam bam Hani direkt doğru sen bizi. Tek akıllı sensin zaten. Şu ne var bizde? İki tane medkit demek Bir yer kaptıyormuş valla medkit. Onu görmüş olduk. Buradaymış. Gel buraya. Hop. Şimdi bizim yolumuzda ne olsun krabgas tarafına olsun yolumuz o tarafa doğru yine ölelim tam powerpoint düzenmiştir burası boş karşı tarafın kapıları açık diyelim onu gördüm Ne yapıyorsun sen? Bana. <gülüyor> neden böyle bir şey yaparız ki? Adamın kafası kapak gibi ortada. Oradan Mist'in tarafına yön, yönelip. Kar adam oradan çıkar, Mist'ten çıkar derken jetreye başlama yanlışlıkla. burak challenge mi deniyor? Pompalı challenge mi deniyor abi bu? Ben de pompalıyla dolaşıyorum ortalıkta. Bir tre'ye yanlışlıkla bastık. Adam da pompaladı şu an. Bir Mehmet tutursa öldük zaten. Zırhta yok, hiçbir şeyde yok. Rahat giderdik. Bu anda oynadık. 16 kişi kaldı. 9 kelimiz var. Güzel gidiyoruz şu anda. Performansımız iyi. Geldim. geldim. Bir anda 3 kişi gitti ya. canımızı götürmedi adam. bak bu olmadı 3-4 uğraştık can bırakmadılar bize kötü oldu şimdi <Gülüyor> Bakarsa şimdi orada Mermi daha da zıp zıp gördüm. Umarım bizi görmemiştir. Görmemiş ki o tarafa doğru gidiyor. Tam daha yedik. altımızda bir tane daha zıp zıp var. Evet bir tane solda diğerine gitti kapıyık. Kapıyı. yapma etme <Gülüyor> gerçekten böyle bir şey olamadım hese attım nasıl düşmedi kaç defa kaskı var bu adamın hala düşüyoruz aşağıya doğru hala düşüyoruz aşağıya doğru Topimizin dersin. Hadi vay vay. Bir de kaldı. Kaç kişi? 4 kişi kaldı. Cana bak. Milim. <Gülüyor> Aynen bir mermiyle bir adam indirdik. ooo falan önümüzde umarım arkadan yemeyiz Hadi bakalım ay ay ooo oy oy Ama olmadı. Arada kaldık var ya. Ama güzel gittik ya. Güzeldi.